Bugün böyle biraz kuş cıvıltılı bir yerden sesleniyorum size. Arada sıra da bizim oğlanın sesi de geliyor olabilir. Malum bayram tahtı geliyor. Biz de ufak bir kaçamak yapalım dedik. Dün borsa yine hareketliydi. Resesyon korkusu salanların hayalleri yine gerçekleşmedi. Oldukça yeşil bir gündü. Netflix yeşildi, Bank of America yeşildi. Johnson Johnson kırmızıydı ama onun sebebi de bir davada kaybettiği bir para ödemesi gerekiyor. yoksa. Hem Ciro'da hem hisabaşı başı karlılıklı hedefleri tutturdu. Geleceğe yönelik de olumlu beklentiler getirdi. Goldman Sachs exit'deydi. Önemli bir banka tabii bu. Exit olmasının sebebi de mevduatlarda biraz azalma olması. United Airlines artıdaydı. Yani karışık bir gündü yine. Hep normal bir borsa günde olduğu gibi. Çok korkulan Western Alliance Bank'ta süper pozitif bir gün yaşadı. Küçük bankalardan %15 tırmandı. Beklenenden daha iyi rakamlar getirdi. Yani öyle... Korkulacak bir şey yok. Dün de yine oldukça yeşil bir gün yaşadık. Geçen cuma ya başlayan bilanço döneminde zaten baştan beri her şey iyi gidiyor. Bank of America pazartesi akşamı borsa kapanışından sonra yayınladığı raporda S&P 500 endeksinin %10'unu oluşturan 30 büyük şirketin %90'ın hisse başına kazanç tahminlerini, %73'ünü ise satış tahminlerini tutturduğunu söyledi. Bu 2012'ye kadar geriye gidin. Şine en iyi bilanço dönemi. Ne oldu bizim ekonomistler diyorlardı ölecek bitecek Amerika pek öyleye benzemiyor. Nitekim dün çok önemli bir bilanço daha geldi. Netflix bilançosu. Daha evvel de söylemiştim Netflix yatırımcısı değilim ama Netflix bütün Nasdağı etkiliyor. Ve orada da işler yolunda gibi gözüküyor. Netflix ise başı karlılıkta 2.88 doları tutturdu. Beklenti 2.86 idi, yukarıda kaldı. Satışlarda ise 8.16 milyar dolarlık satış yapmış bu çeyrekte. Hedef 8.17 milyar dolardı. Fakat yanlış anlamayın buradaki hedeften geride kalma 100 milyon dolar değil sadece 20 milyon dolar civarında. Geleceğe yönelik aslında biraz karamsar bir tablo çizdi Netflix. Dedi ki satışlar da hedefimiz 8.24 milyar dolar. Borsa 8.48 milyar dolar bekliyordu. İkinci çeyrekten bahsediyorum burada. Hisabaşı karlılıkta da 286 hedefliyoruz. Borsa 3.05'i bekliyordu. Bu rakamları görünce gelecek beklentileri Netflix'in hissesi kapanış sonrası böyle bir sert düştü %10 kadar geriye gitti. Fakat sonra Netflix yöneticileri çıkıp açıklamaları yapınca tekrar yukarıya doğru geldi. Piyasa kapanış sonrası hafif bir kırmızı var ama gün toplamında yeşildeyiz. Ne dedi yöneticiler? Eğer beni Twitter'da da takip ediyorsanız ki etmiyorsanız mutlaka edin. Orada söylemiştim Netflix'te iki önemli şeye bakacağız. Bir tanesi şifre paylaşımını engellemeye çalıştıkları yeni bir paket var. Aileye bir ana şifre alıyorsunuz sonra çocuk çocuğa alt şifreler veriyorsunuz. Böylece korsanlığı engelliyorlar ve biraz daha para kazanıyorlar. Bu konunun iyi gittiğini söylediler. Latin Amerika'da deniyorlar şu anda. Fakat yaygınlaştırmadan önce bazı başka iyileşmeler yapacağız dediler. Bir de Netflix'in artık bir reklamlı modeli var. Onu da deniyoruz şu anda gelişmeler olumlu yönde. Önümüzdeki dönemlere çok iyi yansıyacağını düşünüyoruz dediler. Piyasa bundan dolayı olumluya döndü. Şimdi burada anlamanız gereken şey gelecekle ilgili olumsuz beklentiye rağmen borsa yukarı dönüyor. Bunun başka bir şekilde benzerini Mikron'da görmüştük. Mikron'da ne ciro ne hisse başı karlık tutmuştu ona rağmen... Şirketin bilançosu yukarı gitmişti. Borsalar yukarı gitmek istiyorlar. Anlayacağınız bu dönemi öyle değerlendirebilirsiniz. Asla bakarsanız fon yöneticilerine sorduğunuzda çok çok karamsarlar. Bank of America yeni bir anket yaptı. Amerika'daki 50'nin üzerinde fon yöneticisine sordular. Ve şu ana kadarki en bearish yani ayıca senaryoyla karşılaştılar. Çok büyük bölümü diyor ki borsalar düşmeye rağm edecek. Neyse ki alt grafikte görüyorsunuz ne zaman onlar öyle söylüyor. Borsa yukarı gitmiş. Mesela Mayıs 2020'de inanılmaz olumsuz beklentileri varmış. Covid dönemi ondan sonra borsa rekorlar kırdı. Ocak 2022'de ise süper yüksek beklentileri varmış. Borsa oradan aşağı gitti. Yani anlayacağınız fon yöneticilerin tahminleri aslında bir ters indikatör gibi düşünebilir. Onlar düşeceklerse yükseliyor, derse düşüyor. Şu anda da düşecek diyorlar. Borsalar yükselmeye devam ediyor. Neden böyle hata yapıyor fon yöneticileri? Çünkü onlara hesap vereceği yöneticiler var. Terse kalmak istemiyorlar. Zararı her zaman minimize etme derdindeler. Ondan dolayı böyle açıklamalar yapıyorlar. Böyle baktığımızda bireysel yatırımcı olmak çoğu zaman fon yatırımcısı olmaktan daha iyi sonuç veriyor. Bizim ezberci ekonomistlerin en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Amerika'daki getire eğrisinin tersine dönmüş olması. Inverted yield curve diyorlar buna. Ne anlama geliyor bu? Kısa vadeli Amerikan kağıtlarındaki faizin uzun vadelilerden daha yüksek olması. Bu tabii iyi bir şey değil ekonomi için ve ne zaman böyle bir durum ortaya çıksa takip eden aylarda resesyon gelmiş. Hakikaten buradan bakıyorsunuz şu dikey sütunlar resesyon dönemlerini gösteriyor. Mavi çizgi 10 yıllık Amerikan bonolarıyla 2 yıllık bonolar arasındaki faiz farkını, yeşil çizgi ise 10 yıllıklarla 3 aylıklar arasındaki farkı gösteriyor. Ne zaman ki burada bu aşağıya doğru inmiş yani invert olmuş bir süre sonra resesyon gelmiş. Şimdi ekonomistler bunu ezberlemişler. Bu gerçekleşmiş de daha evvel. İşte burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 kere gerçekleşmiş. Bu durumda bu bir kuraldır. Bunun ötesi olamaz. Ne zaman ki bu inverted yield curve ortaya çıksa mutlaka resesyon geliyor diyorlar. Oysa bu teoriyi ortaya atan Campbell Harvey ki bunu aslında üniversitede doktor tezi olarak yazmış zamanında diyor ki evet ama bu sefer durum böyle değil. Evet yani yield curve terse döndü. Ama bu resesyon öncüsü işareti olmayabilir. Çünkü baktığımızda bu doğal bir terse dönüş değildi. Çünkü buradaki temel teori piyasa oyuncularının akıllı olduğunu ve geleceğin kötü olduğunu gördüklerinde bu eğrinin tersine dönmeye başladığı şeklinde. Oysa diyor Harvey bu seferki tersine dönüşü FED kasıtlı olarak kendisi yaptı. Yani piyasalar böyle karar vermedi. FED gitti. Piyasalardan para topladı. Yatırım fonlarından 2.6 trilyon. Bankalardan ise 3.38 trilyon. ve Bunlara çok yüksek faizler verdi. 4. %8 %4.9 civarı amacı piyasadaki serbest parayı toplayıp bunun faizleri suni olarak düşürmesini engellemekti yani piyasalar karar vermedi ve getir eğrisi tersine piyasaların öngörüsünden dolayı değil Merkez Bankası'nın müdahalesinden dolayı döndü bundan dolayı diyor Campbell kesinlikle bu bir resesyon öncü işareti olmayabilir öte yandan şunu da ekliyor ama diyor maalesef Merkez Bankası olayları yanlış okuyup faizleri aşırı yükselttiği ve yüksek tuttuğu için İleride bir resesyon olabilir ama bunun bu eğriyle ilgisi yok. Ah her şey ezber üzerine gidiyor. Teorinin sahibi açıklıyor böyle bir şey yok diye. Hangi ekonomistimiz bundan bahsediyor? Hiçbiri bahsetmiyor. Neyse ki ben varım öyle değil mi? Bu ters eğriyle ilgili başka enteresan bir mesele daha var. Yahoo Finans bir rapor yayınladı ve diyor ki aslında diyor çoğu zaman borsalar resesyon bitmeden önce dibi görürler. Bakın burayı görüyorsunuz. Yani resesyon başladıktan sonra değil, resesyon bitmeden önce dibi görürler. Ben daha evvel bir videomda resesyonun bitmiş olabileceğini düşünüyordum. Bu durumda Ekim ayında gördüğümüz dipler gerçek dipler olabilir. Borsa şimdilik bu fikri konfirme ediyor. Görüyorsunuz bilanço biraz hedefin altında da kalsa, geleceğe yönelik hedefler beklentilerden düşük de olsa kağıt yükselmeye devam ediyor veya en azından kendini koruyor. Böyle baktığımızda belki de resesyon gerçekten geride kaldı. Veyahut ileriye yönelik olarak ters getiri eğrisi bir resesyon göstergesi olarak görmememiz gerekiyor. Son olarak da bu akşam Tesla bilançosu yayınlanacak borsa kapanışından sonra. Dün bununla ilgili YouTube kanal üyelerime detaylı bir video sundum, beklentilimi anlattım. En önemli söylediğim şey de Tesla ile ilgili en büyük endişe kar marjı çok geriliyor mu? Niye? Çünkü satış fiyatlarında çok indirimler yaptı. Acaba bu kar marjına nasıl yansır? %24'e yakın brüt karı vardı bir önceki çeyrekte. Bu %20'nin altına düşerse moraller bozulur. Fakat öte yandan aslında Tesla hem verimli iyileştirmeye çalışıyor hem de biraz şanslı. Çünkü maliyetin ciddi bir bölümünü oluşturan bataryalardaki lityum fiyatları sürekli geriye doğru gidiyor. Şu grafikte görüyorsunuz lityum fiyatlarında sert düşüş var. Bunun nedeni ama bizim çoğu ekonomisi açıklayacağı gibi böyle teknik analizler, dirençler, destekler değil. Teknolojik bir inovasyon. Her zaman inovasyon MTI'yi yener uzun vadede. Ne demek istiyorum? Catl firması Çinli bir pil üreticisi, sodyum iyon piller yapmaya başladı. Bu aslında uzun zamandır olan bir projeydi fakat artık seri üretime girebildiler. Sodyum tuz yani temel. Öyle düşünmeniz lazım. Tuzu içinden çıkarabilen bir madde veya öyle söyleyelim. Doğadaki en bol maddelerden bir tanesi. Fiyatı çok düşük. Pillerde kullanılan lityumun sadece %3'ü, %5'i seviyelerinde ve artık Kettle bunu seri üretime bağlamış durumda. İlk müşterilerden bir tanesi de Çinli otomobil üreticisi Chery oldu. Buna anlama geliyor. Lityum işi bitiyor. Bu pek çok endüstriyi gülbüz edecek ve gelecek ilgi tahminleri değiştirecek. Hatta enerjinin geleceğini değiştirecek. Ben bu bu haberi piyasalar tam anladığı zaman petrol fiyatlarına da sert bir düşüş bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz alternatif enerjiyle ilgili en büyük sorun üretim maliyeti değil. Güneşten enerji üretmek çok ucuz şu anda ama onu depolamak, saklamak zor. Piller pahalıydı. Burada işte büyük bir devrim geliyor. Bir de elektrikli arabaların geleceği yok, dünyada lityum çıkartmak çok sorun falan diyen yine öngörüsüz tayfada bu habere bayağı üzülecek gibi gözüküyor. Öte yandan bu tabi Tesla'ya yaramıştır eminim son çeyrekte. Maliyetlerinde önemli bir unsur çünkü lityum. Bunun tabi Toplam brüt kar etkisine ne olacak onu konuşuyor olacağız. Ama bu akşamla ilgili söyleyeyim eğer brüt kar %20'nin altına gelirse Tesla'yı kısa vadede cezalandıracaklarını tahmin ediyorum. Evet bugünlük de böyle. Biraz imkanlar daha kısıtlı ama doğada olmak da hoş. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi soru ve yorumlarınız varsa aşağıya lütfen ekleyin.